Arkadaşlar selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Bir konu bir soru serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü konumuz ise mutlak değer Çok güzel bir mutlak değer sorusu arkadaşlar Denklem çözmeli var mı? Denklem hafiften birinci dereceden denklemler çözeceğiz, çözeceğiz ama Olayı karıştırmamak ve ufak tefek düşmemek gerekiyor soruyu çözerken şimdi beraber çözerken de göreceğiz. İstersen videoyu durdur, kendin çözmeye çalış. Çözemezsen izlemeye devam et veya çözdüysen izlemeye devam et. Belki ben daha kısa veya daha hoş bir çözüm üretmiş olabilirim. Az bir zaman kaldı. Ufak ufak videolarla seni desteklemeye devam. Hadi bakalım sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki: Birbirinden farklı ABC tam sayıları için A'nın mutlak değeri ile B'nin mutlak değerinin toplamı 8'miş. B artı C'nin mutlak değeri 8. Bu da 8. Ve C'nin mutlak değerinden işte buradaki sayıyı çıkardığımız zaman bu kalıyormuş. A, B, C toplamının alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle. Burada A, ve A, B veya C'yi ilk iki ifadeden elde edemeyiz. Ama şuradaki C tek bilinmeyen bu olduğu için C'yi bence elde edebiliriz gayet. Peki o zaman gelin C'ye beraber bakalım. Şimdi C için diyelim ki. Mutlak değer C, eksi açtım parantezi şimdi şurayı mutlaktan kurtaracağım. 1 mi büyük kök 2 mi? Tabii ki kök 2 o zaman 1'den kök 2 çıkarsa negatif bir sonuç oluşacağı için burası dışarı eksi ile çarpılarak çıkar. Yani kök 2 eksi 1 biçiminde çıkar. Eşittir. Karşı tarafa bakıyoruz. 2 mi büyük kök 2 mi? Tabii ki 2 büyük. Dolayısıyla olduğu gibi çıkacaktır. 2 eksi kök 2 dedim buraya da. Pekala şimdi mutlak değer C. Eksi kök 2 artı 1 eşittir. 2 eksi kök 2 dedim. Her iki tarafta eksi kök 2'ler mevcut olduğu için bunlar birbirini yiyecektir. Ve artı 1'i karşıya post alarsak, mutlak değer C'nin 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi mutlak değer ise, tabii C 1 ise tabi ki C'nin değeri ya 1'dir arkadaşlarım ya da eksi 1'dir. Burası güzel. Burada bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar C 1 veya eksi 1 geldi yani. Ya Biz buradan B'leri elde edebiliriz. Hangisiyle? ikinci verilen denklemle. Yani arkadaşlar C mesela örnek veriyorum. C1 ise C ise mutlak değer içerisinde B artı 1 eşittir 8 olur. Burada B değerimiz ya 7 gelecektir ya da eksi 9 gelecektir. Çünkü eksi 9'a 1 eklersiniz. Eksi 8 gelir mutlak değeri de 8 yapar değil mi? Pekala iki tane ihtimal var dedik. Peki C eksi 1 ise ne olur hocam? C 1 ise bakın şurası 1 olursa B 1'in mutlak değeri 8 olacaktır. Buradan B sayısı ya 9 gelir ya da arkadaşlarım 7 gelir. Dolayısıyla B burada 9'dur veya B burada 7'dir diyebiliriz. Şimdi gel gelelim hangisini kullanmadık? Birinci denklemimizi kullanmadık. Birinci denklemde ise eğer ki B 7 ise Mutlak değer A artı 7'nin mutlak değeri 7 yapacaktır. Eşittir 8'den mutlak değer A eşittir. Ne olur arkadaşlar? Mutlak değer A eşittir 1 olur. Şimdi A'nın mutlak değeri eğer 1 ise A burada a burada. B 7 ise dedik ya 1 olacaktır ya da A eksi 1 olacaktır. Peki eğer ki B eksi 9 ise Şimdi mutlak değer A artı mutlak değer eksi 9 eşittir 8 yapan bir denklem. Olamaz arkadaşlar denklem olur da çözüm kümesi boş küme gelir niye e hocam şurası zaten 9 bu 9'u karşıya atarsam eksi 1 kalır hiçbir mutlak değerli ifadenin sonucu 1 olamaz demek ki b 9 olamıyor b 9 olamadığı gibi madem öyle 9 da olamaz diyorum aynı mantaliteyle şimdi gelelim c 1 ise b 7 oluyordu ya mutlak değer a artı mutlak değer 7 eşittir 8'e Şimdi şurası zaten 7 aynı mantık, aynı mantık mutlak değer a eşittir 1 gelecektir. Mutlak değer a 1 ise a ya 1 olur ya da eksi 1 olur diyeceğiz. Şimdi burada da elememiz gereken şeyler var. Örnek veriyorum c 1 dedik b 7 oluyor a ise eksi 1 olmalı. Neden? Çünkü birbirinden farklı demiş a'yı 1 seçemeyiz. Aşağıda da c'yi eksi 1 dedik b eksi 7 oldu a eksi 1 olamaz 1 olur diyeceğiz. Neden? Çünkü birbirinden farklı dediği için a ile c eksi 1 olamaz ikisi aynı anda. Şimdi o zaman artık olaylar ortaya döküldü. Bunların toplamının alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş ya. 1 ile eksi 1'in toplamı zaten birbirini götürüyor. a artı b artı c 7 geliyor. Buradan da yine 1 ile eksi 1 birbirini götürüyor. a artı b artı c eksi 7 oluyor. İşte bu toplamların alabileceği değerlerin çarpımı da yani 7 ile eksi 7'nin çarpımı da eksi 49'u verir bize. Yani böylelikle cevabımız C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Güzel bir küme sorusuydu. Çözümü meşakkatliydi fakat zaten bu da eleyici olmasını sağlar. Dolayısıyla sevgili gençler bizim de işlerimiz zaten eleyici sorularla basit soruyu herkes yapar diyoruz. Eleyici sorulara bakıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ben sizin için faydalı olabileceğini düşündüm. Çözümünü de yaptım artık gerisi sizde. Afiyet olsun. Arkadaşlarım diğer videolarda, diğer sorularda, diğer konularda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.